Değerli izleyenler, Türkiye'nin en tarafsız ana haber bültenine karşınızdayız. Bendeniz Ömer Tarık masa tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda günün öne çıkan girişmelerini isterim paylaşacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak. TV Tarık Haber, TV Sosyal Cep Haber, Pinterest Haber, Haber, TikTok Haber, TV Facebook Haber, LinkedIn Haber, Haber, Tumblr Haber, Instagram Haber, Twitter Haber, YouTube Tarık Haber Ömer Diğer sosyal medya kanallarımıza şöyle bir tanışacak olursak değerli dostlar. olarak peculiar'da live players eee peculiar'da Tark Haber TV olarak yayındayız. Bu şu yayında yayındayız. Bu yayın kanalımız Tark Haber TV non yayındayız. Nonolay kanalımız Tark Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz. Efendim sonra bu keste yayında. kanalımız Tark Haber TV'den bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve ana haber bültenimiz ilk haberimizle başlıyor. Ben borsaya şöyle bakacak olursak dolar günü 18,96 ile yükselişle, euro 20,22 ile hafta yükselişle, 1.132.87 ile yükselişle, borsa 5.385 ile düşüşle ve bitcoin 20,51 ile günü düşüşle kavattılar değerli yani. Kayseri Spor'da zehir, zembelek, ve Beşiktaş arasındaki onur bulut transferi krizinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çelebi'nin sel açıklamalarından Kayseri Spor'dan yanıt geldi. Resmi hesaptan yapılan açıklamada seviyesi sözler Çelebi yakışsa da Beşiktaş'a yakışmıyor ifadeyle kullanılması. Zerir Zembelek yanıt, Beşiktaş'a Beşiktaş yakışmıyor. 10 Mart 2023 20:05. arasındaki onur bulut transferi krizinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sert açıklamalarının ardından Kayseri Spor'dan yanıt geldi. Resmi hesaptan yapılan açıklamada seviyesiz sözler Çebi'ye yakışsa da Beşiktaş'a yakışmıyor ifadeleri kullanıldı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi, onur bulup transferi nedeniyle Kayseri Spor Kulübü ile yaşanan transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sarı Kırmızılı kulüp, Beşiktaş Başkanı'nın sözlerine cevap verdi. Kendisi ilgili sert açıklamalarda bulunan Ahmet Nurçevi, Kayseri yöneticiler haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Beşiktaş camiasını küçük düşürücü tarzda ifadelerde bulunmalarını doğru bulmuyorum. Kendilerine çeki düzen versinler. Burası Beşiktaş. Hakkınız, hukukunuz varsa adalet orada. Dilekçenizi verirsiniz demişti. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi'ye Kayseri Spor cephesinden çet bir yanıt geldi. Kayseri Spor'dan yanıt gecikmedi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarına Kayseri Spor Cephesi'nden jet bir yanıt geldi. Resmi siteden yapılan açıklamada Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kulübümüz ve yöneticilerimiz hakkındaki açıklamalarını büyük bir şaşkınlıkla ve hayretle takip etmiş bulunuyoruz. Çebi'nin yaptığı açıklamalardan Onur Bulut'un transferi konusunda kulübümüzün TLF hukuk kurullarına yapmış olduğu müracaattan haberi olmadığını ya da bu konuda kendisinin bilgilendirilmediğini anlıyoruz. Kayseri Spor Kulübü, hukukun üstünlüğünü bilen ve buna uygun olarak hakkını yetkili merciler önünde arayan bir kulüptür bu itibarlı Kayseri Spor kulübü ne Ahmet Nur Çebi'nin ne de başka birinin rehberliği yol göstermesine ihtiyaç duymamaktadır. Ifadeleri kullanıldı. Kayseri Spor yönetimi ile mutap olmadınız. Bir yandan Kayseri Spor yönetiminin muhatap alınmadığını belirten açıklamada Ahmet Nur Çebi'nin açıklamasında Onur Bulut'un transfer sürecine ilişkin olarak sarf etmiş olduğu düşüncelerimizi tek taraflı bilgiye dayalı ve düzeysiz olduğunu da açıklamak isteriz. Bu çerçevede Sayın Çebiye Beşiktaş Kulübünün Onur Bulut için kulübümüze göndermiş olduğu transfer sözleşmesi taslağını bir kere daha okumasını tavsiye ediyoruz. Ahmet Nur Çebi söz konusu tasları okuduğunda tasları gönderenlerin Sayın Çebi'nin ifade ettiğinden farklı ve temkinli bir anlayış içinde kendisinin karıt parçası olarak ifade ettiği sözleşen farklı bir anlam yüklediklerini görecek, anlayır. <gülüyor> Sayın Çelik, Beşiktaş Kulübü tarafından kulübümüze imey yolu ile gönderilen sözleşme taslarına, kulübümüzün vermiş olduğu cevap üzerine temsil ettiğiniz makama uygun hareket ederek yönetimimizle doğrudan iletişime geçmiş olsaydınız, bu hem Beşiktaş Kulübü'nün değerlerine hem de Türk futbolunun ortak menfaatlerine uygun olacaktı. Siz bunu yapmadınız. Siz Kayseri spor yönetimi ile muhatap olmadınız. Siz spor ahlakını bir transferin şehvetine tercih ettiniz. Ben yaptım oldu diye hareket ederek Beşiktaş grubunu hukuki sorumluluk altına soktunuz. Haksız ve seviyesiz açıklamalarınız da olası şahsi sorumluluğunuzun sonuçlarından duyduğunuz endişeden kaynaklanmaktadır denildi. Seviyesiz sözler kendisine yakışsa da Beşiktaş'a uygun değil. Son olarak yapılan açıklamanın tarihiz olduğunu belirten açıklamada, geçmişten beri hep dostluğu şiar edilmiş Kayseri spor yönetimine yönelik olarak sarf etmiş olduğu, gereksiz yere gevezelik etmesinler, kendilerine çeki düzen versinler. Şeklindeki seviyesiz sözleri kendisine yakışsa bile Beşiktaş kulübüne ve camiasının vakarına uygun olmadığını ve yakışık almadığını da belirtmek isteriz. Bilesiniz ki bu tür kabadayı var açıklamalar, yapanı kim olursa olsun, bizleri korkutamaz, inandığımızı söylemekten de yapmaktan da alıkoymayacaktır. Ahmet Nur Çebi bilmelidir ki Kayseri Spor Kulübü de camiası da büyüktür. Sayın Çebi'nin yapmış olduğu talihsiz açıklamayı da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Başkan olarak merhum Süleyman Seba. Bırakmış olduğu mirasa yakışıp yakışmadığının muhasebesini yapmasını kendisine tavsiye ediyoruz. Ülkemiz yaşamış olduğu büyük felaketin yaralarını sarmak için tüm kurum ve fertleriyle seferber olup mücadele ederken bu tarihsiz açıklamaya cevap vermek zorunda kaldığımız için kamuoyundan özür dileriz. İfadelerine yer verildi. Yorumlar 500 Bu sözler çok su kaldırır haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor Değerli izleyenler, diğer e, haberimize geçiyoruz. Havacı Genel Hedef Ülke'ye söylediği haber eden, nükleer e, gücü arttırma sözü geldi. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Asya-Pasifikatta da gerilmeye devam ediyor. bölgede Kuzey Kore ve ABD arasında sık sık sertleşen sözlere bir genç daha eklendi. Ulusal Ukrayna Savaşı sürerken Asya Pasifikatta da girilmeye devam ediyor. Bölgede Kuzey Kore ve ABD arasındaki sık sık sertleşen sözleri bir yenisi daha eklendi. ABD Hava Kuvvetleri Generali Antony Clinton Kuzey Kore tarafından yapılan defalarca füze testinin ardından caydırıcılığı arttırma gereğiyle nükleer gücün artılacağını söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı sürerken Asya Pasifik hattında gerilmeye devam ediyor. Bölgede Kuzey Kore ve Amerika Birleşik Devletleri arasında sık sık sertleşen sözlere bir yenisi daha eklendi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Generali Anthony Cotton, Kuzey Kore tarafından yapılan defalarca füze testinin ardından caydırıcılığı artırma gereğiyle nükleer gücün artırılacağını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri Generali Anthony Koton, Kuzey Kore'nin eylemlerine yanıt olarak Amerika'nın karada, havada ve denizdeki nükleer cephaneliğini geliştirme sözü verdi. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi önünde konuşan Koton, Kion Yang'ı, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimiz için tehdit oluşturan Haydut, bir ulus olarak hareket etmekle suçlayarak Kuzey Kore ve diğer rakip devletlerden gelen zorlukları karşılamak için ülkenin nükleer güce ihtiyacına dikkat çekti. Nükleer silahlar yeniden sermayelendiriliyor. Koton, Kuzey Kore 2022'de görülmemiş sayıda füze fırlattı ve KN-28 olarak adlandırılan yeni kıtalar arası balistik füzesi, ÖCBM, güvenlik sorununun büyümeye devam ettiğini vurguladı. Entegre caydırıcılığın temeli olarak hizmet etmeye yeteneğimizin devam etmesini sağlamak için, nükleer üçlünün her ayağını ve nükleer komuta kontrol ve iletişim sistemlerini yeniden sermayelendiriyoruz, dedi. Nükleer güçlü Amerika Birleşik Devletleri nükleer silahları için kara tabanlı füze siloları, uzun menzilli stratejik bombardıman uçakları ve nükleer silahlı denizaltılar dahil olmak üzere üç ana atış yöntemini ifade ediyor. Bölgede gerilim artıyor. Kore Yarımadası'ndaki gerilim geçen yıl arttı. Kuzey Kore, Abdüta Güney Kore tatbikatlarına yanıt olarak rekor sayıda silah testi gerçekleştirdi. Yeni füzeleri ateşlerken Washington ve Seul, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer kapasiteli bir bombardıman uçağını da içeren yakın tarihli bir tatbikat ile caydırıcılığı artırmak istedi. Kabus senaryosu, Zelenski açıkladı. Tüm umutlar yerle bir oldu. Kuzey Kore bu tür tatbikatları defalarca bir işgal provası olarak nitelendirdiğini açıkladı. Buna karşın Amerika Birleşik Devletleri Pyongyang'ın nükleer cephaneliğinden vazgeçmesi için baskı yapmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri, Dışişleri bakanlığı sözcüsü NetFiris'in yaklaşımını değiştirene ve silahlarını bırakana kadar Kuzey Kore'ye artan maliyetler dayatma sözü verdi. Firis, Kuzey Kore ile diyalog ve diplomasi çağrısında bulundu ancak henüz herhangi bir oturum gerçekleşmedi.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 Ben diğer haberimize geçiyoruz. <gülüyor> Ses biraz arıza yaşıyoruz. efendim. kusura bakmayın. Onu da e, düzeltiyoruz ki arkadaşlarımız için. Hem Sağlık Bakanı Koca 10 için 71 ilden isteğe bağlı yerleşimli kurası ile 12.700 atama yapacak. Bakan Koca, 10 il için 71 ilden isteğe bağlı yer değişiklik kurası ile 12.700 atama yapacak değerli izleyenler. Bakan Koca, 10 il için 71 ilden isteğe bağlı yer değişiklik kurası ile 12.700 atama yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Adıyaman, Diyarbakır. Gaziantep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa için 70 ilden iste bağlı yer değişikliği kurası ile 12.700 atama yapılacak, dedi. Koca, depremden etkilenen 10 ilden birinde hizmet için iste bağlı yer değişikliği kurası başvuruların personel bilgi sistemi üzerinden 15 Mart'a kadar yapılacağını bildirdi. Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde gündellenecektir güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin son dakika gelişmelere anında ulaşmak için Anadolu Ajansı uygulamasını akıllı cihazlarınıza Yo Android Windows kurabilir Twitter'da eedenli hesabını takip edebilirsiniz ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar diğer haberimize geçiyoruz. Ben kirişleri toprakta doldurduğu iddia eden müteahhit konuştu. İyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis pis bir oyun dedi. Kocaeli'nin inşaat temelindeki kirişlerin toprakta doldurduğu iddia edilen 8 katlı binanın müteahidi açıklamalarda bulundu. Müteahhit Ahmet Güner yaşanılan olay dışarıdan göründüğü kadar masum olmayıp iyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis bir oyundur. Maksal şirketimizi karalamak en azından kamuoyunda kafalarda şirketlerimiz ve projemizle ilgili şüphe uyandırmaya yöneliktir. Bu şahısla ilgili direktli yasal işlemlerimizi başlatmış bulunmakta isteriz. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına girişleri toprakla doldurduğu iddia edilen müteahhit konuştuk. İyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis bir oyun son dakika. Kirişlerin toprakla doldurduğu iddia edilen müteahhit konuştu. İyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis bir oyun. Kocaeli'de inşaat temelindeki kirişlerin toprakla doldurulduğu iddia edilen sekiz katlı binanın müteahidi açıklamalarda bulundu. Müteahhit Ahmet Güner, yaşanılan olay dışarıdan göründüğü kadar masumane olmayıp. İyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis bir oyundur. Maksat şirketimizi karalamak, en azından kamuoyunda kafalarda şirketimiz ve projelerimizle ilgili şüphe uyandırmaya yöneliktir. Bu şahısla ilgili gerekli yasal işlemlerimizi başlatmış bulunmaktayız dedi. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 23 daire yapılması planlanan inşaatın kalfalığını yapan 56 yaşındaki Sadık Şengül, yapının temelindeki kirişlerin toprakta doldurulduğunu iddia etti. Şengül, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunup çektiği bölümleri ise gazetecilerle paylaştı. Sekiz katlı yapılması planlanan inşaatta kirişlerin betonla doldurulması gerekirken toprakla dolduruldu ve frizlerin kolonlarla bağlantılı olmadığı öne sürüldü. 25 Ocak'ta sözleşmesi feshedildi. Söz konusu inşaatın mücahidi Ahmet Güner, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Güner, şunları söyledi, ilgili ile 3 Aralık 2022 tarihinde taşeron olarak sözleşme yapılmış, 50 gün sonra yapmış olduğumuz sözleşmesinin içeriği gereği olan imalat kurallarına, Usul ve esaslarına ve iş ahlakına daha önceden ikazların yapılmış olmasına rağmen uymayışı ve konu hakkında titizlik göstermeyişi nedeniyle şantiyedeki çalışmasına devam etmeyeceği kendisine tebliğ edilerek 25 Ocak 2023 tarihinde sözleşmesi feshedilmiştir. Alacaklı olduğu tüm mevnalar ödenmiştir. Olun'un bu durumu düzeltmek için şirketimizden bir şans istemesi ve çalışma hevesinde olmasından dolayı 20 Şubat 2022 tarihinde ayrı yeni sözleşme yapılmış ve ilgili kişinin tamamen şantiyemizden ayrılması istenmiştir. 35 gün sonra da 6 Mart 2023 pazartesi günü bollu ile yaptığımız toplantı sonrasında işe devam edememe kararı almış, sözleşmesinin fesil edilmesini ve hesabının kapatılmasını talep etmiştir. Aynı gün sözleşme gereği alacaklı olduğu tüm meblalar ödenmiş ve ilişki kesilmesi gerçekleştirilmiştir. Kendi imalat dönemi esnasında çektiği videoları paylaşmıştır. Aynı gün öğleden sonra tarafımıza ilgili şahıs tarafından telefondan gönderdiği ve kendi imalat dönemi esnasında çektiği videoları paylaşmıştır. Paylaşılan videolardaki yapılan inşaat süreci 4 Ocak 2023 tarihine ait olup, o tarihten 6 Mart 2023'e kadar ne tarafımıza ne de yapı denetim firması ile herhangi bir paylaşımı bulunmamaktadır. Kamuoyunda algı operasyonuna girişti. Ahmet Güner sözlerini şöyle sürdürdü, tamamen kötü niyet kendi sözleşme süresi içinde kasıtlı kusurlu imalat yapan bu şahıs, iki ay hiç kimseye bir şey söylememiş, paylaşmamış, kanuna bildirmemiş, sözleşmelerinin komple bittiği gün bu videoları bizlerle paylaşmıştır. Kasıtlı kusurlu imalat yapma gayesini sezdiğimiz bu kişinin şirketimizden ve akabinde yapı denetim firmasından menfaat sağlama talepleri olmuş, Dik duruşumuzu korunmamız üzerine tahlitlerini artırarak şirketimizi karalama ve küçük düşürmeye yönelik kamuoyunda algı oluşturma operasyonuna girişmiştir. Videoları neden iki aydan fazla bekletti? Gerçekten kamuoyu ile paylaştığı gibi deprem ve yapı sağlamlığı ile ilgili endişesi bulunsaydık, Fotoğraf ve videoların neden iki aydan fazla bekletti. Oğlu'nun sözleşmesinin fesledildiği gün bizimle paylaşmış, öncesinde kamuoyuna vermemiştir. C4, C1 diye bir beton sınıfı bulunmamaktadır. Kalfa tarafından kayda alınan videonun komple olduğunu öne süren Güner, Gazetelere verdiği röportajında C4 sınıfı yerine C1 sınıfı beton döküldüğünü ifade eden ilgili şahıs, 40 yıllık inşaat işinde yer aldığını belirtmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, C4 veya C1 diye bir beton sınıfı bulunmamaktadır. Ayrıca firmamız Türkiye'nin en önemli hazır beton firmasından beton alımı yapmaktadır. Su katılması ve projesine uygun olmayan sınıf beton dökümü mümkün olmadığı gibi yeni yapı denetim sistemi bu iftiraları tamamen önleyici şekilde çalışmaktadır. Maksat şirketimizi karalamak. Yanında çalışan kişilerle toparlanıp gittiğini ifade etmektedir. Fakat halen daha tahrik ve şantajları devam etmekte, şantiyeden malzemelerini almamaktadır. Yaşanılan olay dışarıdan göründüğü kadar masumane olmayıp, iyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis bir oyundur. Maksat şirketimizi karalamak. En azından kamuoyunda kafalarda şirketimiz ve projelerimizle ilgili ve uyandırmaya yöneliktir. Bu şahısla ilgili gerekli yasal işlemlerimizi başlatmış bulunmaktayız ifadelerini kullandık. Kocaeli, deprem, yerel, güncel, son dakika. Son dakika yerel kirişleri toprakta Doldurduğu iddia edilen müteahhit konuştu. İyi planlanmış ve kurgusu hazırlanmış pis bir oyun son dakika. Son dakika. Af veter devam ediyor değerli izleyenler. <gülüyor> Profesör Doktor Övgun Ahmet Ercan bu kez Turgutlu için uyarıydı. Yedi büyüklüğünde deprem olabilirdi. Manisa'nın Turgut ilçesinde deprem söylenişine katılan Geofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Ögür Ahmet Ercan, ilçede yeni büyüklüğünde deprem beklendiğini belirterek aşağı yukarı 35 saniye sürecek diyerek vatandaşa ve yetkide uyarmış. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde Ceres konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz. Profesör Doktor Örgün Ahmet Ercan bu kez turgutlu için uyardı. 7 büyüklüğünde deprem olabilir son dakika. Profesör Doktor Örgün Ahmet Ercan bu kez turgutlu için uyardı. 7 büyüklüğünde deprem olabilir. Manisa'nın turgutlu ilçesinde deprem söyleşisine katılan jeofizik yüksek mühendisi Profesör Doktor Örgün Ahmet Ercan ilçede 7 büyüklüğünde deprem beklediğini belirterek Başar yukarı 35 saniye sürecek diyerek vatandaşları ve yetkilileri uyardı. Turgutlu Belediyesi deprem bilimci jeofizik yüksek mühendisi profesör doktor Örgün Ahmet Ercan'ı ağırladı. Profesör Doktor Örgün Ahmet Ercan söyleşi öncesinde Turgutlu'yu gezerek rapor hazırladı. Profesör Doktor Ercan Turgutlu hakkındaki izlenimlerini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, başkan yardımcıları, meclis üyeleri daire müdürleri ve teknik personelin katıldığı toplantıda paylaştı kitap gelirleri depremzeli ailelere ulaştırılacak toplantının ardından Türkiye'nin deprem kuşakları ve turgutluğunun fay hatları başlıklı söyleşi ve imza günü programı gerçekleştirildi Profesör Doktor Ercan katılımcılara Türkiye'nin depremselliği ve turgutludaki binaların yapısı hakkında bilgi verdi Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda düzenlenen programa çok sayıda Turgutlu'nu katıldı. Program soru cevap ve imza bölümünün ardından sona erdi. Türkiye'nin deprem kuşakları ve Turgutlu'nun fay hatları başlıklı söyleşi ve imza günü programında Profesör Doktor Ölgün Ahmet Ercan'ın Korkma kitabının gelirleri depremzede ailelere ulaştırılmak üzere toplandı. Sarsıntı süresi ne kadar uzarsa yıkında o kadar fazla olur. Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Profesör Doktor Ercan, Turgutlu'da olası bir depremde çok sarsıntı olacağını belirterek, Turgutlu'da en çok 7 şiddetinde bir deprem olmasının aşağı yukarı 35 saniye sürmesini bekliyorum. Turgutlu'yu söyleşi programından önce gezme fırsatın oldu. Beğendiğim ve beğenmediğim yapıları gördüm. Turgutlu'daki evlerin çatıları var. Bu güzel bir olay. Çatının olması gerekiyor. Balkonların çoğu içerlikliği, bu da güzel bir olay, çıkma balkonlu evler depremde ilk yıkılır. Kentte yapı temel derinliği 80 cm ile 1 metre arasında yapılar gördük. Bunlar intihar evler, bu binaların bir an önce saptanması gerekiyor. Deprem ne kadar büyük olursa sarsıntının süresi de o kadar olur. Sarsıntı süresi ne kadar uzarsa yıkında o kadar fazla olur dedi. İmal konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti bütün Turgutlu halkı biliyor. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, yaşanılan deprem felaketlerinden sonra ruhsat verme işleminin yavaşlatıldığını belirterek şunları söyledi. Deprem maalesef dünya coğrafyasının bir gerçeği olarak sürekli insanoğluna acılar yaşatmış ama maalesef insanoğlu da depremden ders almamış, almamaya da devam ediyor. 6 Şubat memnun olduktan sonra oradaki yaraları sarmaya, Canlarla acıları paylaşmaya, üzerimize düşen vazifeleri gerçekleştirmek için bölgeye iki defa gittim. 2019 yılında göreve geldikten sonra imar konusunda gösterdiğimiz hassasiyeti bütün Turgutlu halkı biliyor. Biliyorsunuz birçok sıkıntılar yaşandı imarda ama ne kadar haklı olduğumuzu bu depremden sonra özellikle gördük. Depremden sonra hemen meclisi topladık. Bir deprem komisyonu kurduk. Çok hızlı adımlar atıyoruz. Çok hızlı tedbirler alıyoruz. Bu son depremden sonra inşaat ruhsatı vermeyi yavaşlattık. Teknik olarak doğru tedbirler alındığında yine ruhsat vermeye devam edeceğiz deprem konusundaki hassasiyetimizi göstermek ve herkesi bilinçlendirmek için dünyanın tanıdığı bir bilim insanı olan profesör Doktor Ölgün Ahmet Ercan hocamızı davet ettik. El birliğiyle depremin öldürmediğini binaların öldürdüğünü bilerek bu süreci birlikte yaşayacağız. Turgutlu Belediyesi, Ölgün Ahmet Ercan, Türkiye, Deprem genel güncel son dakika Son dakika yine Profesör Doktor Öğrğün Ahmet Ercan bu ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'na oy vermenin vebali var dediğimiz Destici atılan manşete isyan etti değerli izleyenler. Sosyal medyada CHP ve Millet İttifakı kaynaklı resmi ve troll hesapların Cumhur İttifakı aleyhinde propaganda yaptığını savunan Büyük Birlik Partisi lideri Destici katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici, Diyarbakır annelerini ziyaretinde terör örgütünün siyasi uzantışıda iş yapmanın Dünyada ve ahirette vebali vardır derim ama bir bakıyorsunuz kılıçlarına oy vermenin hem dünyada hem de ahirette vebali vardır şeklinde manşet diye konuştu. Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemiz... Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek... Kılıçlaroğlu'na oy vermenin vebali var dedi mi? Destici atılan manşete isyan etti son dakika. Kılıçdaroğlu'na oy vermenin vebali var dedi mi? Destici atılan manşete isyan etti. Sosyal medyada CHP ile Millet İttifakı kaynaklı resmi ve troll hesapların Cumhur İttifakı aleyhinde propaganda yaptığını savunan BBP lideri Mustafa Destici, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici, Diyarbakır annelerini ziyaretinde terör örgütünün siyasi uzantısıyla iş yapmanın dünyada ve ahirette vebali vardır dedi. Ama bir bakıyorsunuz, Kılıçdaroğlu'na oy vermenin hem dünyada hem de ahirette vebali vardır şeklinde manşet atıldı diye konuştu. Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Destici, CHP ve Millet İttifakı'nı hedef aldı. Desticiden dikkat çeken sözler... Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından CHP ile Millet İttifakı kaynaklı resmi ve troll hesaplardan 2000'e yakın video paylaşıldığını söyleyen destici, bunun Cumhur İttifakı aleyhinde kara propaganda amaçlı kullanıldığını savundu. Diyarbakır annelerinin feryadını gördüm. Diyarbakır annelerinin ziyaretinde söylediği bir sözün çarpıtıldığını kaydeden destici şunları söyledi. Gerçek olmayan haberler yansıtılıyor. Benim bir sözüm oldu. Ben hafta başı Diyarbakır'daydım. Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Tabi oraya gidildi o annelerin, babaların feryadını görüyorsunuz. Hemen VDV il binasının önünde. Benim çocuğum buradan gitti. Eşyası buradan çıktı diyor. Bir de, de, grup başkan vekilinin ismini veriyor. Benim çocuğumu Adana'dan, Mersin'den götürdüler diyor. Senör bütünün siyasi uzantısıyla iş yapmanın vebali olur dedim. Şimdi bütün bunları görüyorsunuz, duygusallaşıyorsunuz. Ben Senörle mücadeleyi esas alarak orada dedim ki, bu binlerce şehidin kanını elinde bulunduran, buradaki binlerce çocuğu zorla kimini uyuşturucu müttelası yaparak, kimini parti binasından, kimini kız arkadaşıyla, erkek arkadaşıyla yoldan çıkararak daha bütünmüşler bunu yapan bir terör örgütünün siyasi uzantısıyla iş yapmak veya desteğini istemeyin. Kim bunu yapıyorsa bunun bir diyeti olur. Bu diyeti de onu yapan ödemiyor. Yani CHP'nin genel başkanı ödemiyor. Bizim Mehmetçiğimiz, askerimiz, polisimiz ölüyor. O Ziyarbakır anneleri, babaları ölüyor. Kim bunu yapıyorsa bunun dünyada ve ahirette vebali vardır dedim. Ama bir bakıyorsunuz manşet atıyorlar. Destici dedi ki, kılıçları olduğuna oy vermenin hem dünyada hem de ahirette vebali vardır. Mustafa Destici, politika güncel son dakika. Son dakika politika kılıçları olduğuna oy vermenin vebali var dedi mi? Destici atılan manşete isyan etti son dakika. Değerli izleyenler, e, bu haberimizle birlikte haber.com ana haber bülteninin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Size de yer alan reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak için de iyi akşamlar diye soracağım.